Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte hemen Osmanlı aramızda görmüş olduğunuz Renault Captur'u inceliyoruz. Yeni nesil Renault Captur teste geldi Osman. Evet yeni nesilde baya bir değişikliğe uğramış aslında. Benim en çok hoşuma giden değişiklik arka tarafta. Yani ön taraftan bakıldığında klasik Megane çizgilerine yerleşmiş. Şu biliyorsun yeni nesilde şu C e, alttan şeklinde, C şeklinde gündüz bir var. gündüz farları var. Bunlar yine Captur'a da yansımış. Şu kaput tasarım benim çok hoşuma gitti. Şu çıkıntılar falan gayet güzel olmuş. Yani o sadelikten kurtulmuş. Biraz daha böyle sportif bir hava verilmiş yeni nesilde. Yine şuradaki şu alüminyumlar gerçekten güzel ve yakışıklı göstermiş arabayı diyebiliriz. Bu arada ben bir şey ekleme yapayım. Önceki nesil Captur'da biraz daha feminen bir tasarım vardı. Evet. Burada biraz daha böyle maskülen, erkeksi bir tasarım anlayışı gelmiş. Zaten Clio'dan da al alışık olduğumuz ve bizim daha önce incelediğimiz Renek Clio'da da benzer bir... Ön panjur, ön panel, ön far sistemi vardı. LED farlar gelmiş. Evet. Hemen onu söyleyelim. Burada ee, bir de herkesin belki dikkatini çekmez ama şu üst çift renk aldığınızda arkadaşlar üst renkte şu görmüş olduğunuz maç bir rengi de aynı oluyor. Çünkü içeride de e, bu rengin farklı e, varyasyonları da var. koltuklarda var, kapı kollarında evet. da, da var. Yani bu çift renk seçeneği ile aldığınızda içerideki renkler de hem arabanın dışında ki yan tarafta da var bu arada. Evet Aynı beyaz. E, hem tavanda var hem önde var. Aynı şekilde iç kısımda da tasarım olarak e, görülüyor arkadaşlar. Şimdi ön taraftan başlayalım tasarıma. E, az önce bahsettik gündüz farları C şeklinde bir gündüz farımız var veya ters U da diyebiliriz buna. E, U şeklinde de olabilir. C şeklinde olabilir. Gündüz farları var. Le farlarımız LED bu arada. Onu da söylemiş olalım. Bu havalandırma ızgaraları e, benzer şekilde Clio'da da vardı. Captur'da da gelmiş. Daha şişik ve daha büyük bir tasarım var burada. Algılayıcıları görüyorsunuz. Aracın hem önünde hem arkasında bir e, Park için yardımcı olacak algılayıcılarımız mevcut. Bu arada bu araçta 360 derece kamera da var. Yan tarafa gelecek olursak lastiklere bakalım isterseniz. Lastiklerimiz 215, 55, 18 özel jant elmas kesim dedikleri cantlar var burada. Onu bahseden söyleyelim. Yani özel bir paket aldığınız zaman bu şekilde geliyor. Biliyorsunuz standart pakette bulunmuyor. Az önce bahsettiğimiz bu çift renk tasarımı bakın şurada da var. B-Sutunun tarafında da görülüyor. Yine e, sinyallerin üzerinde de var ve yine alt kısımda da çizgi şeklinde o e, tercih ettiğiniz renge göre e, değişen bir tasarım anlayışı dış tarafta da bir devam ediyor. Önler disk bu arada arkalar kampana bu bazen eleştiriliyor. Hani kampana kötüdür diye anlamayın ama hani arkalar disk olsa daha bir güven veriyor sanki bana öyle geliyor en azından ama yoksa fren mesafesiyle ilgili falan bir sıkıntı olmadığını söyleyeyim. Anahtarsız çalıştırma sistemi var aracımızda Kapının yanına yaklaştığınız andan itibaren anahtar cebinizde ise otomatik olarak kapılar açılıyor. Katlanabilir aynamız var. Kör nokta e, görüş sistemimiz var. Yani yanınızdan bir araç geçtiği zaman trafikte size aynanın üzerinde işaret olarak gösteriyor. Aynalarda sinyallerimiz var hemen yan tarafta. Depo kapağına da gelelim. Şöyle standart bir depo kapağımız var. Aracımız benzinli. Benzinli zaten 2020 modellerde dizel vardı bu arada ama 2021 modellerde şimdilik dizel seçenek yok. 1.3 cc'lik 1.3 litrelik daha doğrusu bir motor bizleri karşılamış oluyor burada. Evet gelelim otomobilimizin daha doğrusu B segmenti. su Modelimizin arka kısmına. Aslında arka kısmında çok daha radikal değişikliklere gidilmiş. Hemen şu stop lambalarını göstermek istiyorum sizlere burada yine bir. C şeklinde stop lambalarımız bizleri karşılıyor. Gerçekten bu tasarımın çok radikal ve iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bir önceki nesil captura baktığımız zaman büyük bir fark olduğunu görüyoruz arada. Alt kısma baktığımızda yine ön maş bir yerdeki hemen görüyorsunuz o beyaz hat burada da mevcut. Ayrıyeten yine bakın sensörler buralara yerleştirilmiş yani aşağıda bir cisim de olsa bunları rahat bir şekilde algılayabiliyor. Kamerayı ise arkadaşlar diğer Renault modellerinde olduğu gibi yine logomuzun tam ortasında yer alıyor. Burada tabi asıl merak edilen unsurlardan bir tanesi de bagaj hacminin ne kadar olduğu. Hemen dilerseniz şöyle kapağımızı açalım bagajımızı. Gördüğünüz gibi burada bir tahtamız mevcut. Bunu neredeyse hani yükleme eşiğiyle aynı seviyeye getirebiliyoruz. Fakat bu hareketli arkadaşlar bunu alıp şöyle gördüğünüz gibi daha derine yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz yani şu kadar bir derinlik mevcut bagajımızda. Şöyle ben bunu isterseniz şöyle koyayım. Siz de görmüş olun. Yani şu şekilde de rahatça yerleştirebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz bunu şöyle yukarıya alıp aşağıdaki kısmı böyle bunu sıfırlayarak şuraya koyalım. Evet. Aşağıdaki kısmı şöyle kullanmanız da mümkün. Buraya farklı bir şeyler koyup bunu şöyle üstüne koyabilirsiniz. Böyle bir opsiyon da sunmuş Renault bizlere. Bagajda düğme vesaire yok arkadaşlar. Elimizle açıp elimizle kapatıyoruz. Şöyle hop kapatalım. Gayet rahat bir şekilde kapanıyor. Evet otomobilimizin arka kısmı bu şekilde. Şimdi dilerseniz arka tarafta bizlere nasıl bir yaşam alanı sunuyor buna bakalım. Evet arkadaşlar geldik aracın yani Captur'un arka tarafındaki yaşam alanımıza. Şimdi arka taraf şöyle söyleyeyim. Ee, Osman birazcık dar buldu ama eğer koltukları hani çok arkaya doğru ittirmezseniz aslında fena olmayan bir alan bizleri karşılıyor. Daha doğrusu sınıfının standardında yani BSU dediğimiz araçların standartında bir alan bizleri karşılıyor. Koltuklar güzel, deri benzeri bir malzeme var ve kumaş karışık bir şekilde üretilmiş. Ee, arka tarafta şöyle güzellikler de var bir havalandırma kanalımız mevcut. Hemen güzel bir havalandırma kanalı var ki burada kolçak dayamanın altına konumlandırılmış. iki tane USB çıkışımız var. Telefon, tablet, bilgisayar şu bu. İşte artık ne var? Şarj etmek istiyorsanız buradan şarj edebilirsiniz Bir de çakmak girişimiz mevcut. Öte yandan şunu da söyleyeyim. Şaft tüneline baktığımızda şaft tüneli yaklaşık bir karış genişliğinde çok yüksek mi? Çok yüksek değil. Dört parmak yüksekliğinde filan bir şaft tüneli var. Şimdi arkaya oturdum ben. 1.75 boyundayım ben arkadaşlar. Ve ee, şu anda yukarıyı görüyorsunuz yaklaşık 3 parmaklık bir mesafe şu anda benim kafamın üstünde yer alıyor. Ee, ortaya oturanlar için bu arada ortada bir şey yok kol dayama falan yok. Ortaya oturanlar için şöyle bir simülasyon da yapayım. Uzun yolda çok rahat olmayabilir onu açık söyleyelim ama uzun yol yapılır mı ortadakiler için de yapılır. Bu arada koltukların enteresan bir özelliği var şimdi onu göstereceğim size. Fakat şöyle yerimi değiştirmem lazım. Koltuklar öne ve arkaya doğru hareket edebiliyorlar. Bu sayede eğer arkada çok iri yarı birisi değilse, bir çocuk oturuyorsa ya da kimse oturmuyorsa koltukları öne çekerek siz yaşam alanınızı arttırabiliyorsunuz. Şimdi onu göstereyim size. Şöyle çıkayım arabadan tekrar. Bagajın alanını bu sayede şurada bir kol var. Bu kolu tutup geriye doğru çektiğiniz zaman bakın koltuk bu şekilde Gelmiş oldu ve şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir karışlık bir mesafe elde ediyorsunuz. Yani bagaj alanında bir karışlık bir büyük bir alan oluşmuş oluyor ve bu da bagajın şeyinde de hacmini de arttırmış oluyorsunuz. Tabii koltuklar asimetrik olarak yatıyor zaten, izofixli şusu busu zaten var. Bence bu öne doğru, arkaya doğru gelme meselesi. Şöyle göstereyim bir daha. Bence çok başarılı olmuş. aracın içine geçtik. Özgür Çetin. Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Ne var ne yok? Bu pakette neler dahil? Bu paketin fiyatı nedir? Bizi biraz bilgilendir. Şimdi bizim paketimiz bu touch paketi diye geçiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bu 2020 modelmiş. Ben konuştum Renault'daki arkadaşlarla. E, 2021 modelin henüz ikon paketi yok. Biz şu anda e, 2020 modelin ikonunu kullanıyoruz ama eğer almak isterseniz 2021'de şu an ikon daha gelmemiş ama gelecek. E, bunda bu o, ikon paket değil mi? Bu ikon paket ama 2020 model. Heh. Şimdi 3 e, motor seçeneği var aslında. 1.3 motor süreği hepsi. Ama e, bu e, araçlarda beygir farkı oluyor. Birisi 130 beygir, 140 beygir ve 155 beygir olmak üzere 3 tane farklı motor seçeneğimiz var. E, 7 ileri vites şanzımanımız var. Bunda 2020 modeli de dizel de var. 2021'lerde dizel yok. Bunu belirtmiş olalım. E, paket olarak da şimdi ben notlarımı almıştım. O notlardan da söyleyeyim. Osmancığım bu aracımızda neler var? Bunu üzerinde şimdi biliyorsun bir o e, Joy, Touch ve Icon paketleri var. Üzerine evet. bir de işte sürüş paketi, teknoloji paketi. Yani Onlarda eklenmiş e ekstra ek olarak. Hepsi var bunda. Şimdi bunda ne var? 10 inçlik dijital sürücü ekranımız var zaten. Bu Icon'da geliyor mu yoksa artı bir bu, opsiyon mu? Bu artı opsiyon olarak geliyor Icon'da. Icon'da yani bu yok yani. 9.3 inçlik geliyor Icon'da. Ee, Ondan sonra ne var? Navigasyon eğlence sistemi dedi. 9.3 inçlik. Onu da isterseniz paket olarak alabiliyorsunuz. Böyle bir opsiyonumuz da var. 18 inçlik elmas kesim alüminyum alaşım jantlar var. Şu anda İşarlı. bizim aracımızdaki üzerindekiler. Gösterdik zaten. Evet. Metalik renk seçeneği var bunun üzerinde. Bunda yalnız şimdi şöyle eee aracı özelleştirebiliyorsunuz. Mesela şimdi bunu fark ettiysen bunda bir mavi ve gri renk evet. tonlarında alabiliyoruz. Onun işte turuncu olanı var. İşte turuncu siyah var. Farklı farklı renk. Çift renk olarak Çift renk kombinasyonları ediyoruz. var. Bu şimdi beyaz olduğu için bunda cam tavan yok. Ama istersen cam tavanla da alabiliyorsun bu aracı. O da farklı bir opsiyon. O da farklı bir opsiyon. Aynen öyle. Bunda yok yalnız. Mesela o opsiyonların fiyatını da söyleyeyim. Eklik açılır cam tavan diye 13.500 lira. Ya bunun üzerine bir 13.500 lira 500 da vermek gerekiyor. İşte evet. sürüş destek paketi var. Otomatik park sistemi var. Hani dedik ya. Bunda var onlar bunda var. hani Çok lazım bu mesela bence. Of! Bu çukur ya. Allah! Uçurumdan. Geçtik. Uçurumdan geçtik evet. Ee, otomatik işte park sistemi var. 360 derece kamera var. Bunlar hepsi opsiyon olarak geçiyor. Bu teknoloji paketin içinde. Peki bu kamerayla park sistemi aynı pakette mi? Bildiğim kadarıyla öyle. Evet. Bildiğim kadarıyla i̇şte mesela öyle. Mesela 360 kamera çok güzel. Bu araçta hatta benim en çok hoşuma giden detaylardan Yukarıdan biriydi. Yukarıdan görülmüş Aynen gibi. Aynen öyle. Sanki Arabayı yukarıdan biri çekiyormuş gibi bir hissiyat veriyor. O gerçekten çok hoşuma gitti benim ee, ama bu park olayı hani sadece bu otomobil için söylemiyorum. Diğer araçlarda da benim şahsi görüşüm bu gereksiz bir teknoloji gibi geliyor bana çünkü hani çok dar bir yere park edemiyor. Mesela senin park edebileceğin bir yere de park edemiyor. Hatta evet. biraz geniş bir alan olması lazım ve benim düşüncem zaten bu aracın park ettiği yere iyi kötü herkes bir şekilde girer yani. Ya biliyor park olaya çok pratik değil. Hani biliyorsun sağa çevir diyor, sola ha. çevir diyor, gaza basıyor, frene basıyor. Tam direksiyonu sen bırakıyorsun ama işte sinyal ver diyor önce. Ondan sonra gaza bas diyor sonra frene basıyor. Falan hani arkasında birisi varsa bayağı kulaklarını çınlatır öyle söyleyeyim hani. Yani en önce trafik. gireceğin yere doğru sinyal ver diyor. Gireceğin yere doğru sinyal veriyorsun. Sonra vitesi geriye tak diyor mesela. Geriye takıyorsun. Bir hamlede giremediyse diyor ki şimdi ileri tak, ileri takıyorsun. Bir daha geri takıyorsun vesaire. Yani çok da böyle pratik bir şey değil, değil bana göre. Aynı fikirdeyim. Şimdi ben biraz teknolojilerden bahsedeyim Osman. Trafik işaretli tanıma sistemi var. Zaten şu anda dijital evet. kadran olduğu için orada da görüyoruz. Aşırı hız önleme sistemimiz var. Kablosuz şarj var. Hatta biz onu burada zannetmiştik ama biliyorsun alt, alt, alt kattaymış. O. İki katlı böyle bu. Şu orta konsol katlı. O kısım da hoşuma gitti benim, benim mesela. Gitti. Çok böyle e, diğer araçlarda görmeye alışık olmadığımız bir şey. Benim hoşuma gitti o. Mesela şurayı biraz yüksek yapmışlar. Şu kısım biraz daha aşağıda. Bence hoş olmuş yani. Güzel. Bir de bu çift renk opsiyonunu aldığımızda mesela aracın dışındaki olan gri renk mesela biz de mavi gri aldık ya iç kısımda da bu hem koltuklarda hem bu konsolun işte kapı içlerinde, ön tarafta, bu, bu çift katlı dediğimiz orta konsolda filan da bu farklı gri rengi de görmüş oluyoruz. F1 tarzı vites kumandamız var. Evet, 7 ilgili vites. Artı ve eksi şekilde kullanabiliyoruz. Çok lazım mı? Ya işte yani kimisi belki seviyor. evet, aynen Bu kişisel bir durum açık söylemek gerekirse. Ön arka park sensörü var. Bence artık olmalı zaten. Otomatik katlanan yan aynalarımız var. Zaten o da bence olmalı. Ya, yani, olmalı ama çoğu arabada yok. Şimdi sadece Renault için de demiyorum. Bakıyorsun bugün Mercedes'in yeni kasa. Serilerinde bile opsiyonel geliyor mesela. Ya Mercedes her şeyi opsiyonel koyuyor da bence mesela böyle daha harcı otomobillerde olmalı diye düşünüyorum. E başka ne var? Hız ayarı ve sınırlayıcısı var. Yani teknoloji olarak Mesela tüm otomobillerde evet. hemen hemen bas bir özellik olarak evet. geliyor artık. Acil fren destek sistemimiz var. Eller serbest park sistemin olduğunu söyledik. Anahtarsız giriş sistemi var. Anahtarımız da çok şirin. Şöyle göstereyim. Bunu da detaylarda da gösteririz. Clio'da da var zaten benzeri biliyorsunuz. Ani Hatta anahtarı. şimdi Dacia'da geldi. Dacia evet. sender inceledik. Onda da bu sistemimiz mevcuttu. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi ışık yanıyor, burada polisler de bir e, kontrol yapıyorlar. yapıyor, çevirme yapıyorlar. Biz de devam edelim. E, şimdi e, şey olarak, motor olarak biraz bahsedeyim ben. 1.3 dediğimiz TCE, EDC 140 beygirlik sürümü kullandığımızı söylemiştik ama 130 ve 155 olmak üzere iki farklı sürüm de var ama ben bence bu iyi yani, yani motor kaldırıyor. Değil mi? Yani evet evet, gidiyor yani, gidiyor yani. Zaman sıkıntı zaman gidiyor, yok. onda hiç problem yok. Torku 260 Nm bu arada bu aracın onu söyleyelim. Ortalama yakıt tüketimi de fabrika verisine göre 5.4 litreymiş ama biz mesela ben 6.5, al... 6.7 falandı. Biraz daha artmış 7.6 olmuş. Biz olmuş mesela yani. yoğun trafikte falan da evet. kullandık. 7.6 aldık ama bu yaklaşık 250 km falan oldu. Bence normal, yani İstanbul trafiğinde normal. Aynen, benzinli bir araç için bence normal. normal. Hani dizel bir araç için bile normal yani bende şu anda mesela dizel var biliyorsun. Evet. Onda bile hani şehir içinde ortalama 7.5-7.6'yı görüyor rahat bir şekilde. Şimdi teknolojilerden bahsettik ya, biz malum teknoloji kanalıyız arkadaşlar teknoloji oku olarak. Ee, benim eleştireceğim bir taraf var teknolojisiyle ilgili. Şimdi bu araçta şerit takip sistemi var. Evet. Kör noktayla sistem var hani güvenlik anlamda evet. çok güzel. Ani frenleme falan var. Ani frenleme var, krus kontrol var, fakat adaptif krus kontrol yok. Ee, neden yok? Şöyle söyleyeyim mesela ben İngiltere sitesine baktım, şeyin e, Renault'un orada Anlar. var. Opsiyon olarak alabiliyorsun istersen. Muhtemelen benim şahsi fikrim senle de konuştuk zaten bunu biliyorum. Ha, vergiden ötürü de diye vergi ama uçuyor muhtemelen. ama %50'de değil şu anda bu şu araç. Şu anda da değil. Yani bu donanımla donanım değil ama muhtemelen onu da aldığın zaman belki 420 bin liraya falan gelecek araba. Yani bizim şu paket 380 bin liraya civarında bir fiyatı var şu anda. Ee, hani onları da koyduğumuz zaman belki çok daha yükseleceği için Türkiye'ye getirmemiş Renault. Onu söylemiş olalım. E bence olsa güzel oldu çünkü rakiplerde mesela Ford Puma da var biliyorsun onunla çizilmiştik evet. biz. E hatta yukarıdan da linkini koyarız. oradan da arkadaşlar merak edenler o videomuzu da görebilir. Onu da seninle beraber çizdik. İç mekan nasıl buldun? Ben iç mekandan? Şimdi sen ondan bahsedelim. bahsedelim. Şimdi yani. iç mekanda genellikle pek çok sürücü buna bakıyor şu yumuşak mı dokular falan diye. Şuralar yumuşak mesela hani çok sert değil. Evet. Direksiyon falan güzel. Şu iç kaplamalar vesaire hoşuma gitti. Sadece şu kapı kolunun çok sert plastik olması biraz beni hani düşündürdü. 380 bin liralık araba alıyorsun. Sonuçta burası böyle mi olmalıydı? Darçya kolu gibi biraz. Beni biraz düşündürdü açıkçası. Ama ben şunu beğendim. Mesela belli bir mesafeden aşağısı da mesela şimdi şu üst kısım zaten tamam yumuşak. Evet. Bile, alt kısım da yumuşak. Alt da yumuşak. Evet. zaten Daha aşağı ne yok. zaman sert plastik olmuş oluyor? E tamam o kadar aşağıya zaten şey. bakmaz ya. Onlar sıkıntı Şuralara bakılır. Hani şu tutma kolu belki diyorum ya bu tutma kolu bir tık daha şey olabilir. Evet değil? bu birazcık sert. Yani Onun dışında beğendim. Hani diş tasarımı vesaire. Şurası piano black vesaire, Şu renk güzel bunlar. Güzel. De var Şu ekran biraz böyle hani emanet gibi durması. Sanki tablet almışlar da sonradan yapıştırmışlar, yapıştırmışlar gibi. gibi değil mi? Yani şu konsola yapışık olsaydı bir tık daha güzel olabilir miydi? Evet güzel olabilirdi bence. Mesela şimdi arkadaşlar da izleyenler de görüyordur şurada sanki. Birisi tablet koymuş gibi ama hayır bu <gülüyor> ekranın <gülüyor> kendi, kendi ekran ekranı yani. Evet. Ee, Bunu biraz daha böyle hani evet. tasarım için biraz daha ya öyle. da böyle aşağıya koyup evet. bilmiyorum biraz bana hani dışta duruyor gibi geliyor özellikle şuradan bakınca şöyle hani burası baya bir arka planda kalıyor ya. Hı -hı. Sonradan takılmış yani. Aynen öyle. Ama şu tuş takımı güzel hani bu tuş klima, güzel. üstü. Zaten gibi. bu tuş takımı son dönemde diğer üreticilerde de popüler olmaya başladı. Peşede de var bir ayna biliyorsun. Öyle. Peugeot da bunları kullanıyorlar. Bir aynısı var. Biraz daha modern bir tasarım çizgisi var bu araçta. Yani tasarım çizgisi olarak şimdi yakalamış. Evet, yakalamış. Zaten hayalet ekran vesaire dijital gösterge panelleri. Gayet güzel. Kadran ay ayarlanabiliyor. Dijital bir kadranımız evet. var. Şeyde oradaki dashboard'taki. Direkt sport ekran. moda geçtiğinde vesaire hemen kadran değişiyor Yeşil işte. Eco'ya geçtiğinde Yeşil yeşilleniyor oluyor. falan. Evet. Ee, örneğin sport moda geçtiğinde şey devir göstergesi geliyor. Ama Eco da devir göstergesi yok mesela. Hmm. Dikkat etmişindir belki. Ettim ettim. Eco'da yani, hiç devir göstergesi falan yok. Koymamışlar. Böyle spor bir Direkt devir, devir geliyor hani böyle değil. Aynen öyle. Evet. Spora gelince mesela zaman, direkt devir göstergesi geliyor kocaman. Hani spor modu aldığında devirli bir şekilde Yapıştır abi. Yapıştır, <gülüyor> <gülüyor> Git diyor. O açıdan güzel. Bir de şoşuma gitti benim bu araçta. Birçok şeyi ayarlayabiliyorsun. Örneğin işte şey, kör nokta kapatabiliyorsun. Ya da aktif fren mesela, mesafeni vesaire şey yapabiliyorsun. Ölçümlendirebiliyorsun. Aynen, ölçümlendirebiliyorsun. Bu mesela biliyorsun, her tarafında sensör var. O sensörler biraz hassas. Yani çok yakın geçmesen bile öyle bir öteki düdüdüdüdüs. Sültçüon galiba cihazı cihazı diyorsun bakıyorsun. Bizim... Yarım metre vardı. Bir de ben şunu söyleyeceğim, sen sen de söyledin onu, ben de biraz kullanınca onu fark ettim. Araç mesela bu otomatik şey var. işte park elekt fene. elektronik park freni var. Otomatik işte tut şey var. E kavrama tutma hikayesi var ya şeylerde. Autohold. Auto Şimdi Autohold'da şöyle bir sorun var. Gaza bastığın zaman böyle bir yarım saniye falan bekliyor araba sanki ilk kalktığında. Onu hissettin. Hani söylemiştim bana. Park frenini de bırakmıyor hemen Evet, yani. evet. O da biraz. Bazı araçlarda mesela D'ye alırsın. Gazı daha dokunurken park frenini bırakır gider. Bunda biraz tutuyor aracı sonra bırakıyor sonra böyle. Bırakıyor. O da biraz böyle öne atılmasına neden oluyor yani. Evet, orada birazcık hani alışmak gerekiyor. Kötü evet. bir şey değil bu belki ama. Ya alış gerekiyor. Sanki bana bana o biraz garip geldi. Yoksa hani şu sorun şu değil bu arada. Gazın tepkisinde bir sorun yok. Gaz tepkiyi veriyor. Özellikle mesela vites ararken şey el freni, freni biraz, biraz geç biraz bırakıyor. bırakıyor. Otomatik el freni var. Elektronik yani böyle hani artık şeyle gidiyor. Cemiyor <gülüyor> mazıyor ya. Aç cam aç o bitti zaten. Şimdi artık el freni de yok ve sesi duyamayacağız. Geçen renciri incelemiştik ya ondan şöyle bir Cek, çekiyordu çekiyorduk. <gülüyor> bu arada araç 2020 model olduğu için biliyorsunuz 2020 modelden itibaren artık e, SOH sistemi standart olarak geldi. Bu araçta da bulunuyor. Hemen bir SOH sistemi var. E, ne işe yarıyor belki aramızda bilmeyenler vardır. Araç bir kaza yaptığı zaman Allah korusun diyelim ki siz o anda e, a, bir bayıldınız bir e, hasar, hasar aldınız bir, bir zarar gördünüz kımıldayacak bir konumda değilsiniz araç konumunuzu 112 otomatik olarak bildiriyor ve gelip sizi buluyorlar çünkü bu çok iyi bir teknoloji bence e, bundan bir 2-3 ay önce e, Kartal Tepede bir e, doktor bu şekilde aracıyla bir menfeze düşüyor e, ve e, kimse de bulamadığı için e, adam bulunana kadar da ne yazık ki öldü Allah rahmet eylesin buradan yani öyle bir teknoloji olsaydı otomatik olarak araç devrildiğinde konumunu gönderiyor. En azından hızlı bir şekilde bulunurdu mesela. Bu tarz teknolojiler bence çok önemli. Ee, bu arabada da bulunuyor. Zaten artık 2020 modellerin hepsinde itibaren hepsinde standart olarak bulunan bir özellik bu. Evet o sistemin olması güzel gerçekten. Aktif mi acaba? onu bilmiyoruz. <gülüyor> Denemeyelim şu anda. SOS <gülüyor> tuşu var çünkü burada basarsak bir şey olur mu? Ya elimiz çaptı deriz. Elimiz çaptı deriz, evet o bir şey olmaz herhalde diye ne ediyorum. <gülüyor> ya aktifleştirmek de gerekebilir belki. Belki de, belki de biz şu an bir de bir şey... e, multimedya tarafında ben biraz değmek istediğim konular var. E, şu güzel çeşitli profiller var arkadaşlar atıyorum arabayı eşiniz kullanabilir siz kullanabilirsiniz belki çocuğunuz kullanabilir vesaire. Aynı oyun konsollarında olduğu gibi profiller var bu profilleri seçtiğiniz anda araba kendini o profile göre hemen ayarlıyor. İşte atıyorum siz mesela sport modda kullanıyorsunuzdur. Kendi telefonunuz kayıtlıdır vesaire vesaire. Kendi profilinizi seçtiğiniz anda otomobil kendini ona göre dizayn ediyor. Hemen spor modu alıyor. İşte senin telefonun orada birinci öncelikli yapıyor. Radyo kanallarını ona göre ayarlıyor vesaire. Aynı şekilde eşiniz kendi modunu seçtiğinde bu sefer ne yapıyor? Eşinizin seçtiği profile göre kendini ayarlıyor. Bu bence güzel bir özellik. Yani sanki herkese özel bir araç gibi. Şeyi diye iyi, enteresan bir özelliği var. Ben hatta bir sıkıntı var sandım arabada biliyorsun. Şimdi sen söyleyince e, fark ettim. E, şimdi ön koltuklarda, yolcu koltuğunda biliyorsun şey var. E, oturum, birisi oturup emniyet kemeri takmadığı zaman e, uyarı yapıyor. Bütün arabalarda var yıllardır. Bu araçta arkadaşlar arka Anka koltukta dur, da var. Evet. Biz, mesela ben çanta koymuştum arka koltuğa. Birinin oturduğunu e, düşündüğü için sürekli ötüp ötmeye başladı. Ben de bakıyorum Allah Allah falan filan buradan şu... Aynanın alt kısmında bir uyarı ışığı var. O sürekli yanarak diyor ki e emniyet kemiği takılmadı uyarısı. Ya zaten diyor. benim şahsi görüşüm arka taraftakilerin takması daha Kesinlikle. önemli. Şöyle Kesinlikle. Şöyle bir durum var çünkü orada. Hani bunu pek çok kimse bilmiyor ama arka tarafta atıyorum ben 70'le çok hızlı da gitmeyeyim. Yani 60'a gidip bir duvara çarptığımda ani yani 70'ten direkt 0'a düştüğünde arka taraftaki kişi direkt olarak bu koltuğa yapışıyor, benim oturduğum ve koltuk şöyle iki büklüm oluyor, benim oturduğum koltuk. Bu da benim ölümümle sonuçlanıyor. Hatta benim Belki ya... arkadakine bir şey olmuyor ama ben... Yok, benim yani. bir arkadaşım başına böyle bir kaza geldi, felç geçirdi. Ee, kız arka koltukta oturuyormuş araçtan, bir araba gelip çarpıyor ona. Öndekilere hiçbir şey olmuyor ama arkadaki elmek kemir takılı olmadığı için e, çok ciddi bir e, şeye zarar görmüştü oluyor yani takıl takılması çok önemli mutlaka takın bence. Bence de kadar. takılması lazım. Onun haricinde eleştireceğim bir nokta var. Heh. O da arka tarafın biraz dar olması. Dar mı diyorsun? Ya ben bana küçük geldi. Hani bunu daha önce Puma'da da söylemiştik ya. SUV deyince insanın aklına biraz daha geniş bir araç geliyor. Tamam B segment bir SUV eyvallah ama ya Clio'dan da bir tık daha geniş olması lazımdı diye düşünüyorum ben. Zaten hani sen az önce arka tarafa da bindin gösterdin mesafeleri falan. Bir tık daha geniş olsa bence daha güzel olabilirmiş. Ya aslında tabii burada şu var Osman. Arka taraftaki yaşam alanı. Bunlar şimdi hani BSU dediğin şey BSU mu gerçekten falan tartışılan bir konu biliyorsun sektörde de. Hani BSU olmaz bunlar sadece bu mesela bu model için söyleyebilirim. Yerden yüksek bir Clio diyenler de var. Açık söylemek gerekirse. <gülüyor> ya şimdi satıcı BSU dediği için biz de BSU, BSU diyoruz. diyoruz. Yani evet. Şimdi bak, baktığın zaman Voxogen Tiroka ne diyor mesela BSU diyor. Biz de su diyoruz. Puma'ya ne diyor? su diyor. İşte Dacia'nın Sandero Stepway geldi yeni. BSU diye söylüyor. Hatta daha da iddialı bir şekilde SU yeniden tanımlandı vesaire dediler. <gülüyor> evet, yani. Su diyorlar biz de SU diyelim yani. Şimdi yoksa bilimsel açıklamasına girersek işte yok şöyle olmalı böyle olmalı. B değil de C'dir de falan. Tabi yani. bir de arka taraf sen beğenmedin yaşam alanı ama arkada ilginç sürprizler var 2 tane usb çıkışı var. Bak onlar güzel. zaten biraz absürtlük orada yani o kadar donatıyorsun orayı havalandırma kanalı koyuyorsun. Havalandırma kanalı bir tane çakmak girişi çakmak var Çakmak girişi koyuyorsun 2 tane usb koyuyorsun ama orayı daracık yapıyorsun. Bir de e, koltuklar, arka koltuklar öne arkaya doğru komple hareket edebiliyor o da güzel hoşuma gitti benim. Ha yani bak o çoğu arabada olmayan, olmayan bir özellik. özellik. Ben onu gördüğümde şaşırdım. Bagaj hacmini arttırmış olursun. Mesela arkada birisi oturmuyorsa ya da işte çok otur, e, hani küçük bir çocuk koyduğu oturuyor diyelim arkada ona fazla bir yer ihtiyacı yoksa ha, Sıfırlayabiliyorsun. Sıfırlayabiliyorsun arka koltukların koltukları. Bagaj hacmini de böylece arttırmış olursun. Bu arada bagajdan zaten değindik onu. Bagajı çok anlatmayacağım şimdi. Bagajda çift kademeli olması hoşuma gitti benim. Evet sıfırlayabiliyorsun oraya hemen hemen. Giriş gidiş seviyesini sıfırlıyorsun kapağı o güzel olmuş. Saklama alanlarından biraz bahsedelim. Hem... Saklama alanları beni tatmin etti. Güzel. Bak, bu arabada beni tatmin eden noktalardan birisi de oydu. Kapı kollarında vesaire evet. ayrıca şu dedik yani alt kısım evet. baya bir yer var. Şurada e, bardak kolçak, koymaları yeri koymuşlar. Koymalar. Burası yine geniş. Kolçak var kolçak. Yeri Bak, yeri bir de, de burası gidebilir. o kadar geniş ki mesela biz dedik ki acaba kablosuz şarjı buraya mı koydular? Ya. Alta koymuşlar. Alt bu arada merak edenler için söyleyelim sü süspansiyonlar çok sert değil. Ama çok yumuşak da değil. Hani, Böyle hiç hissetmiyor değilsiniz. Hissediyorsunuz ama çok fazla rahatsız etmiyorsunuz. Tangır tungur gitmiyorsunuz yani. Biraz zaten yerden yüksek arabalarda bu süspansiyon olayı biraz problemli gibi hani yere yakın arabalara göre. Dolayısıyla bu araçta da aynı durum söz konusu diyebiliriz. Biraz basalım mı Özgür şöyle? Birazcık sport moda alalım aracımızı. He, ne dersin? Korkar mısın? Şuradan, yani korkarım şuradan bir tuşla. Otuşla değil ama o biliyorsun ospancim o. Maicens tuş işte. Buradan da sporada evet. gireceğiz Burada. Ve şurada hemen Kadranım geldi. Kırmızı kardan Kadran geldi. Devasa Kadran geldi. Şöyle bir çok diyelim bakalım. Oo çok iyi. Zamlaması fena değil. Çok iyi. 260 Nm yani hakkını veriyor. 7 ileri otomatik şanzaman zaten. Bak bir de şeyi bile ayarlayabiliyorsun. Şimdi direksiyon titreyince aklıma geldi. Mesela şeritten çıktığın anda direksiyonun ne kadar titremesini bile onu bile ayarlayabiliyorsun. Veya tamamen farklı. kapatabiliyorsun. Yani kapatabiliyorsun da. Hani o kapatıp açma zaten diğer otomobillerde daha çok var. Ama bunda Hatta titreşim ayarına bile koymuşlar. Bunda e, sol tarafta tuş da var. Evet. Sol tarafta bir tane tuş yapmışlar. Onu direkt şerit şeyi kapatabiliyorsun. İşte ben de diyorum ki bu kadar teknoloji varken bir de adaptif kruz kontrolü var. Koy al sana. Level 2 dediğimiz seviye 2 otonom araç olsun kaptur, niye yapmamışlar? İşte bu bu vergiler vergiler ya bence devlet bu vergileri yapsın be Osman. Yani neden? <gülüyor> Şundan Keşke. dolayı söylüyorum bak eski arabalar kullanıyoruz bunlar güvenli değil ya bir SOS sistemi olsun Airbay olsun 6 tane olsun 8 tane olsun bunlar hep nedir biliyor musun yani güvenliktir bunlar yani. Güvenlik yani Türk insanı bunları bunlara da mahluk ediyor. kalmamalı diye düşünüyorum ben ya. Yani, Onu biz de düşünüyoruz da bizim düşünmemizde çok bir evet şey olmuşuz. Işte Devletimize yapsın bu <gülüyor> keşke, işleri. Keşke bizim düşünmemiz olsaydı ama. Çünkü vergilendirme sistemi değil. aynen mesela telefonda da aynı sorun var. Yani 1000 liralık telefon bizde 3000 lira. 100 bin öyle. liralık araba bizde 300 bin lira. Yani yurt dışındaki yani. fiyatı söylüyorum Tam oradaki fiyatta gelsin de demiyorum tamam eyvallah. Onda da gözümüz yok. Onda da gözümüz yok evet yani tamam devletimize kazansın. Ama yani bu kadar vergiyle. da yani arabayı da fazla i̇şte, he, kazanmasın. Geçen konuşuyorduk arkadaşlarla. Yani <gülüyor> öyle bu kadar kazanmıyor ya. <gülüyor> Adam araba verdi halde bu, bu kadar kazanmıyor kazan. yani. Ya bunlar işte bu Türkiye'nin biraz kanayan yaraları aslında. Yani normalde şu otomobili yani asgari ücret alan herkesin binebiliyor bine olması, olması lazım. lazım. Evet. Yani çünkü otomobilin yurtdışı fiyatlarına baktığın zaman özellikle bilimsel bazda. Hani aero bazında falan. Yani şu bin. araba 20 20.000 euro şu araba söyleyeyim mi ben sana? Osman o 20. kadar ucuz mu ya? Tabucu 15.000 euro falan ya, yani. cuk falan 15.000 euro. Ben izledim ben şimdi. İspanya'ya gittim. <gülüyor> şey, tapelerde şeyleri var, ilanları var. Cuk, e aynı bu. Hadi olsun o 15 bu 20 olsun abi. E İngiltere'de 22.000 pound. Hani şimdi tapu şu hesap yapılmasın arkadaşlar, okuyucularımıza söyleyin. 22.000 bir çarpı 10 falan öyle. öyle değil yani. öyle doğru değil o. Adamın 22.000 birimi ya bu da üzüyor işte. Üzüyor evet. Üzüyor. O yüzden e, bu var. Delirttiğimiz el atsın. E, bu, bu şekilde yani biz de güzel arabalara binelim yani. Neden e, kötü? Sadece testlerde değil. Evet. <gülüyor> günlük yaşamımızda evet, da. Günlük yaşamımızda da güzel arabalara binelim diyoruz. Ha, bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Fiyatına da gelelim. En başta belirttik ama 380 bin lira arkadaşlar bu araba. Tabi bütün paketleri vesaire yani, katkı. Bir paket artı bir, bir sürü işte ekstrası, ekstrası. vesaire var. Yani bu ekstraların hangileri gereklidir, hangileri gerekli değildir bu tabi tartışmaya açık bir konu. Ama bana biraz fazla geldi açıkçası. 380 bin lira dediğimiz zaman çünkü yelpaze çok genişliyor. Evet. Hani yelpaze çok genişlediği için de. içine içini yani... şöyle sıfırda genişlemiyor da ik ikinci elde. Uuu. Ya ikinci elde şöyle diyeyim, Uçuyor yani. Ee, yani hani BMW'si, onları zaten alıyorsun. BMW Audi'nin haricinde yeni kasa A serisi bile alıyor biliyorsun mesela o paraları. Hem de yani böyle daha 10 binde falan. Evet. Yani o yüzden 380 bin açıkçası beni biraz düşündürür bu arabayı alırken. Yani düşünürüm ya yani versem mi vermesem mi? Evet. Bence, ya, bence benim benim kişisel bu arabanın edeli abi 200-250 bin lira olmalı. Aynen öyle ben hani de öyle rakam bence bu oldu Ya tamam bazı şeyleri koymayı versin ya yani çok böyle aman aman bazı şeyler olmasa da olur bana göre nedir mesela dedik ya kendi kendine park etmez yani. ya olmasın o, olması ya olur, evet, yani gibi. kendi kendine park etsen olur etmesen olur bu araba ki zaten dediğimiz gibi hani böyle çok dar yere senin zor girdiğin yere hop diye girmiyor ki. Girmiyor zaten, giremiyor. O yüzden bazı özellikler olmasa da i̇şte keşke biraz daha, vergiler, biraz daha düşük olsa. Biraz daha vergiler düşük olsa aslında olur yani. Abi tabii. vergileri ilgili, alakalı yani. Konuşsak da yani bir ara. Sabah kadar konuşuruz, ya. değil mi? Yani, evet. O yani, yüzden evet. onları şimdilik konuşmayalım. Bir Ama söyledik. mesela Dacha sende oruyor, steppe kaç paraydı? 100. Size i̇şte, gelen o paket kaç paraydı? 90 bin liraydı. 190 bin liraydı. 190 liraydı. liraydı. Hadi bu diyosun, 260 bin lira olsun. Evet. Yani arada tamam, 70 bin lira fark olsun. Hadi. Bu donanımına, işte Renault markasına İşte onun olması için falan. vergi diliminden kurtulması gerekiyor. Yoksa bu arabanın 200.000 lira olan sürümü de var. Ama 200.000 liralık sürüm de bunlar yok tabi takdir edersin ki. Tabii ki. 212.000 liralık başlayan fiyatlarla diyorum mesela web sitesinde ama işte yani yok. Bu arada mesela bazı teknolojileri de aramadım değil. Mesela biraz yüksek açıyor belki ama koltuk ısıtma filan olsa mesela güzel olabilirdi. Ha aynen olabilir koltuk diye. ısıtmayı ben aradım. Niye aradım ama biliyor musun abi? 380.000 lira olduğu için fiyatı. Heh. Bir koltuk ısıtma çekti canım. Benim evet. yani 381 liraysa bir koltuk ısıtması vardır bu otomobilin dedim ama yokmuş. Yokmuş. Koltuk değil direksiyon ısıtma bile olabilirdi. Yani. Ya biliyorsun Puma'da vardı. Biz Puma'da Aynen. yansıttıremiyorsam vardı diye hatırlıyorum ben. Ya Ranger'da vardı abi be. Ranger Ranger'da, dersin yani. Ama şey yoktu. Direksiyon ısıtma yoktu ama ısıtma şey vardı, ısıtması, koltuk ısıtma vardı. Direksiyon ısıtması Puma'da vardı eminim ona. Koltuk ısıtma da vardı. E Ranger'da koltuk ısıtma da vardı. Onu eminim Şimdi, yani bu şey çok rüzgü görünebilir belki ama şu parkı koyacağını, koltuk kısmına bence daha iyi. Çünkü kışın özellikle sabah bindiğinizde arabaya oh, çok bir güzel sok oluyor, oluyor. ki bir İstanbul'da böyle oluyor. Bunu Erzurum'daki adam da kullanacak düşünsene evet ya. Yani. Yani. O yüzden bu bence daha önemli bir daha öncelik verilecek bir teknoloji olabilirdi. Evet arkadaşlar içerideki anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. E, kullandık, eğlendik Osman'la beraber. E, şimdi kapanışı yapalım ve aracın dışında sizlerle buluşalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Renault'un B segmentindeki gayet güzel görünen su modeli. modelini inceledik. Ee, aslında eleştirdiğimiz noktalar vardı. Tabii bana göre olumsuz olan noktalar vardı. Sana göre pek olumsuz bir nokta yoktu herhalde. Ya şöyle, şey fiyatı, fiyatı dışında benim hani beğenmediğim... Aslında taraf... ben de fiyatıyla orantılı <gülüyor> olarak düşünüyorum. <Yani> şimdi <gülüyor> evet. 380 bin lira ya yakın bir rakam var. Yani bayağı bir rakam. Evet, yani bayağı öyle bir rakam bir, değil tabii şimdi. Ki. E, 380 bin lira olunca artık işte bilmiyorum. Artık biraz şöyle düşünmek lazım. Yani bu segmentte bu para. Yani Tuma'da alsan bu parayı veriyorsun zaten. Ha onda. Bazı teknolojiler daha fazla daha çok var hani o tartışılır belki ama bunda onlar yok hani onları konuşuruz ama fiyata girdiğimiz zaman e, şu tabi aklımıza geliyor hani bu BSU gerekli midir su mudur su mudur filan yani onları tartışabiliriz evet. özellikle hani sürerken falan da söyledim arka taraf bana dar geldi açıkçası tamam belki benim boyum falan uzun değil ama sen atıyorum şimdi Sürerken biraz daha geri ittiriyorsun, o evet. zaman arka tarafa evet. biraz uzun biri geldiğinde oturma mesafesi sıkıntı kalmıyor olur. neredeyse. Tabii ki, Bu da hele uzun yolda falan baya baya bir sıkıntı olur diye düşünüyorum ben. Biraz daha geniş olsaymış arka taraf ne bileyim. İşte bence... bu çekirdek ailenin için hoş. ben sana söyleyeyim Osman. Bir, aynen, çocuk, aynen. bir çocuk, iki Doğru. anne baba, hani anne baba çocuk o şekilde güzel olur. Ama dediğim gibi o onu isteyen zaten hani ferahlık isteyen C-SUVA dönmek zorunda. Hani, aynen öyle. Spor dışı gibi araçlara yönelmesi gerekiyor. b sular o hani kalabalık bir ekip veya işte iriyor insanlar için çok mantıklı değil. Onun haricinde sürüş zevki vesaire gayet normal. Hani e, bastığın zaman giden bir araçta arkadaşlar. O yönde bize bir sıkıntı çıkarmadı. Bence yakıt tüketimi de kötü değil. Ee, biz bayağı bir zorladık falan bastık, bastık trafiğe tabii. girdik vesaire. Yine de 7,5 litrelerde falandı Kaldı. ki benzinli bir otomobil dolayısıyla otomatik vitesli bir otomobil. Aynen otomobili. öyle bir de otomatik. Buna e, rağmen iyi yani. Biraz daha yüksek bile çıkabilirdi. Yine normal derdik. Çünkü arkadaşlar şu anda dizel otomatikler dahi 7,5 litreyi veriyor zaten. Şey, hemen hemen. Öyle. Aynen öyle. Abi, benim beğenmediğim tarafım beğenmediğim bir tarafım vardı. Söyledim hatta. İlk biliyorsun araç sürerken de Adaptif kunus kontrolü olmalı diye bence bu araba Çünkü <gülüyor> her türlü altyapısı olmaz. <gülüyor> <Yo, her gülüyor> Direksiyon türlü... kadar önemli. Hayır her türlü altyapısı var. O niye yok mesela? Onu öyle düşündüm. Yoksa hani şu neden... Ben de koltuk ısmayı aradım. Özellikle üstün... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kış diye <midir> bilmiyorum ama. <gülüyor> Çok evet, aradım onu. Evet almışsındır. <gülüyor> ee, bu şekilde Renault Captur'da siz için inceledik. Benzer bir araç incelemiştik. Puma'yı inceledik. Yine o da B-Sudo'ya geçiyor. Dacia Sandor'u inceledik. Videonun içinde onlardan link vereceğiz zaten sizlere. Evet arkadaşlar bu otomobiliyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa çekinmeden bu videonun altına yorumlarda bizlere sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.